Herkese merhaba, TESKAN elektron mikroskoplarının Türkiye temsilcisi olan Atomika Teknik Diyazlar firmamızın ikinci webinar sunumuna hoş geldiniz. Moderatör olarak görev aldığım bu sunumda, kısaca kendimden bahsedeyim, ikinci maddelerden lisans ve yüksek lisans çalışmamı fizik mühendisliğinde, doktora çalışmamı ise metalurji ve malzeme mühendisliğinde tamamladım. 30 yıldan fazla bir süredir elektron mikroskobi alanında çalışmaktayım. SEM, HIPSEM, TEM, STEM, EDX, EDXRF, Image analizi ve Cryo Ultra Mikrotom cihazları konusunda uzmanlaştım. 2014 yılından bu yana da Atomikoteknik Cihazlar firmasında elektron mikroskobu uzmanı olarak çalışmaktayım. Sunumumuzun konusu talamalı elektron mikroskobu SEM teknikleri, ve yeni nesil TESCAM taramalı elektron mikroskoplarına ilk bakış. Bu bağlamda Vega ve Mira cihazlarından da bahsedilecektir. Bugün sizlere sunumumuzu Yüksek Jeoloji arkadaşımız Volkan Erkut sunacak. Sunumun sonunda sorularınızı sunum sayfa numaralarını belirterek sorabilirsiniz. Buyurun Volkan Bey. Teşekkür ederim Atilla Bey. E, merhabalar. E, öncelikle katılmanız için çok teşekkür ederim. Başlamadan önce size çok kısa kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben Volkan Erkut, Atomika Teknik Cihaza firmasının aplikasyon departmanında çalışmaktayım. SEM, e, FIPSAN, XRD ve X-ışını mikrotomografi cihazlarının aplikasyonlarıyla ilgileniyorum. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunuyum ve yine aynı bölümde yüksek lisansımı tamamladım. Taramalı elektron mikroskopları ve teknikleriyle ile ilgili yaklaşık 5 senelik bir kullanıcı deneyimim var. Atomik teknik cihazlardaki görevimin yanı sıra hala akademik kariyermede devam etmekteyim. E, doktora çalışmamda da FIPSEM teknikleriyle ilgili bir çalışma gerçekleştiriyorum. Bugün sizlere atomik teknik cihazlar bünyesini hazırlanan webinar serisinin ikinci sunumunu gerçekleştireceğiz. E, eğer hazırsanız izinize başlayalım. Öncelikle sunum bakışından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında ana hatlarıyla iki bölümde olacak sunumumuz. İlk bölümde biraz e, temel elektron mikroskopi teknikleriyle ilgili bazı temel bilgilerden bahsedeceğiz. Genel bilgiler, elektron mikroskoplarının bölümleri ve bileşenlerinden biraz bahsedeceğiz. Elektronlar malzeme ile neler gerçekleşiyor, nasıl etkileşimler oluyor, onları göreceğiz. Dedektörlerden farklı dedektör tiplerinden bahsedeceğiz ve numune hazırlama teknikleriyle ilgili biraz konuşacağız. İkinci kısımda da e Türkiye temsilciliğini yaptığımız ıı, Tescan firmasına ait yeni nesil elektron mikroskopları olan Vega, Vega Compact ve Mira modellerinin bir ilk bakışını gerçekleştireceğiz, bir incelemesini gerçekleştireceğiz. Öncelikle elektron mikroskobu nedir, nasıl çalışır ve ıı, bu cihazla neler yapılabilir, ne gibi bilgiler elde edebilir. Biraz bunları üzerine konuşalım. Tarımlı elektron mikroskobu cihazı kısaca SEM, elektron demeti kullanarak katı haldeki numunelerin mikro yapı ve yüze özelliklerini analiz eden bir cihaz. Sem cihazları genellikle tabi modeline ve çalışma parametrelerine göre değişiyor. 0.5 ila 25 nanometre arasında görüntü çözünürlüğü sağlayabilen mikroskoplar. Zaten sağda gördüğünüz bir e, tarama elektron mikroskobu görüntüsü var. 200 nanometrik mm bir ölçekte yani yüksek büyütmede alınmış yüksek çözünürlükli bir görüntüyü görmektesiniz. Genellikle birinci uygulama alanları yüzey topografisi, morfolojisi, kompozisyon analizi ya yani elementer analizler. Bazı kristalografik özellikleri elde edebiliyorsunuz. Optik ve elektronik özellikler hakkında bilgi sahibi ve daha fazla ilgili bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ee, peki elektronların görüntüleminin kullanılmasının avantajı nedir diye soracak olursunuz. Ee, yukarıda gördüğünüz ABD ekleminden. Ee, ABD ekleminde çözünürlüğü e, belirleyen bir eşitlik. Burada çözünürlükle dalga boyunun doğrudan bir doğru orantılı bir ilişkisi var. Yani siz e, ne kadar düşük dalga boylu bir ışın kullanırsanız o kadar yüksek çözünürlük elde ediyorsunuz bu dekleme göre. E, normal ışık mikroskoplarının, e, ışık mikroskoplarının ışığın dalga boyu, görünür ışığın dalga boyu 400 nanometre civarında. Elektronların ise 0.3 nanometre. E, böylelikle de çok e, D de değerini bir hale düşürüyor. Yani biz aslında yüksek çözünürlük derken olabildiğince düşük bir D de değerini e, elde etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da e, yani... Dalga boyu ne kadar düşükse o kadar iyi çözünürlük elde edeceğimiz anlamına geliyor. Ve tabii buna bağlı olarak da e, büyütmeler de çok birbirinden farklı. Işık mikroskoplarında 1000 civarı büyümeye çıkabilirken en fazla e, elektron mikroskoplarında son gelişen teknolojilerle birlikte 2 milyon büyütmeye kadar e, büyütme sağlayabiliyorsunuz. Yine e, elektron mikroskopların ışık mikroskopuna göre üstlüklerinden bahsedecek olursak, e, optik mikroskoplar az önce bahsettiğimiz gibi 4x ila 1400x büyütme sağlarken, yine demiştik, e, taramalı elektron mikroskopları e, 2 milyon x'e kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda çok daha fazla bir alan derinliği sağlıyor, 30 milimetre kadar. Ve çözünürlüğü de e, gördüğünüz gibi optik mikroskoplarda 0.2 mikron civarında bir çözünürlük varken, taramalı elektron mikroskoplarında 0.6 nanometreye kadar çözünürlük sağlayabiliyorsunuz. Bir başka üstünlüğü de optik mikroskoplarla sadece 2 boyutta görüntü alabilirken, taramalı elektron mikroskoplarını 3 boyutlu net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Aşağıda da bir barium titanoksit numunesinin, bir kristalinin 3 boyutlu görüntüsü mevcut. Gördüğünüz gibi kristalin büyüme basamakları çok net bir şekilde taramalı elektron mikroskobu vasıtasıyla görülebilmekte. Peki SEM tarama elektron mikroskopları hangi bölümlerden oluşur? Ee, öncelikle ilk üst tarafta bir elektron kaynağımız var. Daha sonra burada oluşturulan elektronlar bir elektron kolonu içerisinde ilerliyor. Bu elektron kolonu içerisinde de bir takım lensler, açıklıklar, e, bobinler ve tarama sistemleri mevcut. E, elektron nemitri buralardan geçtikten sonra aşağı kısımdaki gördüğünüz örnek odasında numune ile etkileşime geçiyor. Numuneyi yerleştirdiğimiz yer örnek odası. Ee, burada örnek odasında hem e, hareket edebilen bir numune platformu hem de bu odaya entegre e, linear retractable özelliği olan e, dedektörler mevcut. Oluşturduğumuz elektronların örnek odasında e, bir havayla temas etmesini e, istemeyiz. Bu sebeple de bir e, vakum sistemi ihtiyaç duyuluyor. Dördüncü bir bileşen olarak da Vakum e, sistemi de eklenebilir. Elektron kaynaklarına bakacak olursak e, iki tip genelde elektron kaynağımız mevcut. Öncelikle elektron kaynaklarının amacından bahsedelim. Burada elektronu üretiyoruz. Elektron demetinin keskin bir şekilde görüntülenmesini sağ Şekilde oluşturulmasını sağlıyoruz. Ve aynı zamanda ne? elektron enerjisini ayarlıyoruz. E, temelde iki tip elektron kaynağı var birincisi termiyonik kaynaklar ve ikincisi de plazma iyon kaynakları. Atay'ın defterinden şöyle kaynaklarda kendi arasında ikiye ayrılıyor. Tungsten filamanlı ve Lapis kristali kaynaklı şekilde o, olmak üzere yani lantan heksaborat kristali Hı -hı. olmak üzere. bizim Vega birazdan bahsedeceğimiz Vega ve Vega Compact modellerimizde tungsten filamanlı elektron kaynağı kullanılmakta. Alan emisyonlarında da shot ve soğuk alan olarak, da, olarak ikiye ayrılıyor. Birincisi e, termi ürenik, ikincisi alan emisyon kaynakları. Termi kaynaklar kendi arasında tungsten ve lapsik olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, bizim de ileride bahsedeceğimiz Vega isimli modelin, Vega ve Vega Compact isimli modellerimizde tungsten filamanlı elektron kaynakları kullanılıyor. Alan emisyon kaynakları da gene kendi arasında shot ve soğuk alan olmak üzere ikiye ayrılmakta. E, elektrik alan emisyon kaynaklarının e, da, e, ileride bahsettiğimiz Mira isimli modelimizde elektrik alan emisyon kaynağı, Schottke kaynağını kullanmakta. Alan emisyon kaynakları terminerin kaynaklara göre daha parlaktır ve daha uzun ömürlüdür ve çok daha yüksek çözünürlük sağlarlar. Peki, oluşturduğumuz numune ile etkileştiğinde, malzeme ile etkileştiğinde neler meydana geliyor? E, önce elektron tabancasından çıkan elektron demedi ki biz bunları birinci elektronlar deriz numuneye ulaştığına, numune atomlarının elektrostik ile etkileşiyorlar ve bu atomların yörüngelerindeki elektronlarla çarpışıyorlar. Ee, enerjileri düşük olduğu için numune yüzeyinden e, sıçrayan elektronlara biz ikinci elektron diyoruz. Ee, daha derinden, yani daha yüksek enerjili ve daha numunenin derinlerinden çıkan elektronlara geri saçılan yani backscatter elektronları diyoruz. Burada aslında derinliği kontrol eden parametre hızlandırma gerilimi. Siz ne kadar gerilim uygularsınız, numuneye o kadar penetre olursunuz. Örneğin kimyasal analiz yapmak için biz geri saçılan elektronlar ve daha çok x ışınlarını kullanırız. Bunları oluşturmak için de yüksek hızlandırma gerilimlerine çalışmak gerekir. İkinci elektron detektöründen bahsedecek olursak bu ikinci elektronlar bize numunenin üzerinden geliyor ve numunadaki alan derinliğini sağlıyorlar. Yani üç boyutta çukurlukları, tepecikleri, girince çıkınları yani topografik bilgiyi bize net bir şekilde sunuyorlar. Solda gördüğünüz biyolojik bir doku numunasının sekonder elektron detektöründe çekilmiş bir görüntüsü var gördüğünüz gibi. Çukurluk alanlar mevcut, bazı girinti çıkıntılar çok net bir şekilde görülebilmekte. Geri saçılmış elektronlar, yani backscatter elektron dediğimiz elektronlar da atomik bilgi taşırlar. Yani bir elementin atom numarası ne kadar düşükse, aslında elementlerin atom numarasına göre grinin farklı tonlarında bir görüntü elde ediyorsunuz. Atom numarası ne kadar düşükse o kadar koyu renklerde, Koyu tonlarda ne kadar yüksekse daha açık, e, parlak, beyaz tonlarında e, görebiliyorsunuz. Örneğin sağda bir volkanik crash numunesinin backscatter görüntüsü var. E, burada gri renkli gördüğünüz kristaller muhtemelen e, demir veya manizum silikat minerallerinden oluşuyor. Ortada görmüş olduğunuz beyaz renkli e, mineral ise muhtemelen değerli bir, yani atom numarası yüksek, değerli bir e, cevheri işaret ediyor. Yani muhtemelen altın, gümüş, beyaz, zirkon gibi atom numarası yüksek bir e, kristal olabilir. E, tabii şu an sadece secondary elektron ve backscatter elektronlarından bahsettik. Fakat sadece bunlarla e, sınırlı değil. E, örneğin sağ altta gördüğünüz e, low vacuum, LVSTD direktörü var. E, bunlar özellikle elektro demetrine çok hassas olan numaralardır. Bunlar daha çok e, biyolojik numaralar oluyor genellikle. E, bu numarada çalışırken vakum olabildiğince düşürmek gerekiyor ve element e, elektrondan etkileşimli ee, zarar görmesini minimuma indirmemiz gerekiyor. Bu bu bağlamda kullanmamız bir dedektördür. LVST dedektörü. Aynı zamanda katodolüminesans dedektörümüz var. Katadolumin esans dedektörü de monokromatik veya pankromatik görüntüleme yapıyor. Elektronlar ile etkileştiğinde özel bir ışık yayılımı gerçekleştiriyorlar farklı dalga boylarında. için Bu dedektörün içerisindeki parabolik ayna vasıtıyla bu ışınlar toplanıyor ve numunenin iç yapısıyla ilgili daha detaylı bilgiler toplayabiliyorsunuz. Örneğin burada bir üst tarafta bir zirkon kristaline ait katadolumin görüntüsünü görmektesiniz. Gördüğünüz gibi kristal içerisindeki zonlamalar net bir şekilde görülebilmekte. E, sitem direktörü var, sitem direktörü geleneksel tem mantığıyla çalışıyor. E, biz normalde tarama elektron mikroskoplarında numunanın üzerinden e, saçılan elektronları toplayıp e, bilgi alıyoruz. Temlerde de numune içerisinden geçirilen elektronlar toplanarak e, numune tutucunun alt kısmına yerleştirilen bir dedektör sayesinde daha toplanıp görüntü alınıyor. Sistemde aslında mantık aynı yani ama sadece normal genelsel temler kadar yüksek, e, e, tam %100 bir tem verimi almıyorsunuz fakat belirli çalışmalar için gayet yeterli. Bunu ben e, şahsım olarak da çalışmalarımı deneyimlemiştim. Gayet sistem direktörü, de, e, direktörü de güzel çalışmalar yapabiliyorsunuz. EBSC direktöründe de bazı kristalografik özellikleri belirleyebiliyorsunuz. Örneğin mikro yönlenme, lokal oryantasyon gibi bilgiler sağlıyor. Şu sol tarafta gördüğünüz Kikuchi paternleri denilen, paternler toplanarak kristallerin yönelimi ile ilgili bilgi alabiliyorsunuz. EBIC direktörü daha çok katı hal fiziği veya yarı iletkenlerde hata analizi çalışmaları yapan araştırmacılar tarafından kullanılıyor. Daha çok iletkenlik ölçümünü kullanılan bir dedektör. Ve tabii ki en sonunda da bizim elemental analiz için kullandığımız EDS ve WDS dedektörlerimiz var. Yani enerji dağılımlı ve dalga boyu dağılımlı da spektrometreler. Dalga boyu dağılımlı spektrometreler elektron koskobü çok yaygın bir şekilde kullanılmıyor. Fakat enerji dağılımlı da spektrometreler hemen hemen her elektron mikroskobunda entegre bir şekilde görebilirsiniz. E bir de burada bahsedilmemiş ama e, aileten Raman dedektörünü yine elektron mikroskobunun entegre bir şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Ve tabii her analitik yöntemde hemen hemen her analitik yöntemde olduğu gibi elektron mikroskopisinde de numune hazırlaması çok kritik bir e, aşama. Ee, genelde e, stop dediğimiz alüminyum taşıtara pine benzer alüminyum taşıyıcılara yerleştiriliyor. Örnekler sol üst tarafta gördüğünüz şekilde farklı tipte farklı büyüklükte mumoneleri bu stablo düzenine e, hazırlayabiliyorsunuz. Ee, bulk yani bulk dediğimiz hacimli örneklerin hazırlanması genelde şu şekilde oluyor. Ee, örneklerin tabanı yeterli miktarda yapıştırıcı bir pasta desteklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda yine metal veya poliner örnekler uygun, örnek taşıcı da bir sıkıca bağlanmalı. Çünkü sonuçta biz çalışma yaparken numune platformu bir şekilde hareket ediyor. Ve hareket ederken herhangi bir kayma veya düşme gibi olaylar istenmez. Aynı zamanda eğer manyetik alan oluşturarak bir görüntü alınıyorsa farklı görüntüleme modlarında, metalik numuneler bu manyetik alan etkilenerek hareket edebiliyorlar. Bunu da engellemek için bizim numuneleri sabitlememiz gerekiyor. Ve fiber gibi malzemelerde o fiber yapısının çok bozulmaması açısından köşelerinden e, karbon pastayla tutturulması gerekiyor. Toz örneklerde de sol altta görmüş olduğunuz çift taraflı karbon bantlar e, kullanılıyor. E, bu çift tarafta bantlı üzerine toz numaneler e, serpiliyor, bastırılıyor ve üzerlerine basınçta azot gazı püskürtülüyor ki üst üste binmiş parçalar birbirinden uzaklaşsın. Eğer üst üste bilmiş olursa kaplama kalitesi çok iyi olmuyor ve iletkenlik sağlanamadığı için bazı numana üzerinde statik elektrik birikmelerinden meydana gelen parlamalar meydana geliyor. Biz buna şar şarj diyoruz, charging efektiye geçiyor. Ee, tabii ki biz bu hazırladıktan sonra uygun bir iletken kaplamayla iletkenliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Ee, i̇ki tıp genelde kullanılan kaplama var, metalik kaplama ve karbon kaplama olarak. Eğer siz bir EDS analizi yapmak istiyorsanız yani elementel kompozisyon bilgisi almak istiyorsanız genelde karbon kaplama tavsiye edilir. Çünkü enerji dağılım spektrumunda karbon piki en sol tarafta yani orijine en yakın tarafta yer alır ve bu yüzden de sizin numanenizde bulunan elementler elementlerle bir girişim yapmaz ve daha rahat bir şekilde analizi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bir işiniz yoksa hani sadece yüksek görüntü almak istiyorsanız altın paladyum Oluşan metalik kaplamayı tercih edebilirsiniz. Yani örneğin zaten iletken ise zaten kaplamaya hiçbir şekilde gerek yok. Örneğin bir alüminyum numunesi veya bir grafit numunesi tamamen karbon oluşan numune ise kaplamaya gerek olmayacaktır. Evet, size şu ana kadar sunun e, ilk bölümünde elektron mikroskopisi ile ilgili genel bir e, bilgilendirme yapmaya çalıştım verdiğimizce. sunun e, geri kalanında da e, bizim Türkiye temsilciliğinin yaptığımız TESCAN firmasının yeni nesil, e, yenilenen Vega ve Mira taramalı elektron mikroskop modellerini e, tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle TESCAN firmasından bahsedeyim. E, Orsay Fizik Bünyesi'ndeki e, TESCAN firması kimdir? E, Tesla firması daha önce Çekya'nın Çekya Burna şehrinde kurulmuş, e, Tesla firmasından e, ayrılan eski mühendis, bilim insanları yöneticiler tarafından kuruluyor 1991 yılında. Bundan önceki Tesla firması 1951 yılında kurulup e, 1989 yılına kadar e, üretim yapıyor ve kapandığı tarihe kadar 3000'den fazla SEM ve TEM cihazını piyasaya sürüyorlar. Ee, 1991 yılında da Tesla, Tesla Teskan ismiyle artık e, hizmet vermeye başlıyor. İlkten şirketi olan Tescan ilk olarak plazma fibri bir SEM ile ortaklaşı üreten ve Raman ile Tofsims gibi de SEM'e entegre eden ilk firmadır. Tezcan 2013 yılında Orsay Fizik'si ile birleştikten sonra ve XRI dinamik X ışını tomografi şirketine satın aldıktan sonra benzersiz bir ürün portföyüne sahip oluyor. Yani ürün skalalısını bir hali genişletiyor. 2019 yılında da Tezcan Burna'daki üretim kapasitesini genişletip iki kat, iki kat daha büyüme gerçekleştiriyor. Yani son yılların en çok gelişim gösteren firmalardan bir tanesi Tezcan. Ve geçtiğimiz sene 2019 yılında da 3000. cihaz kurulumlarını Almanya'daki bir araştırma merkezinde gerçekleştirdiler ki bu sayı günümüzde daha hala da artmakta. Teskanın Vega modeliyle başlayacağız. Sağda görmüş olduğunuz Vega 3 Element bu daha önceki bir önceki nesli ait Vega ve şu an artık yenilenen yüzüyle yeni Vega yeni nesil Vega karşınızda. Mikron ölçekte rutin malzeme karakterizasyonu, karakter kontrol ve araştırma uygulamaları için kullanabileceğiniz analitik bir taramalı elektron mikroskobudur. ELM ve GM olmak üzere iki tip örnek odasına sahip. Ee, Elem e, tipi örnek odasında yaklaşık e, 10 ila 12 santim çapındaki numuneleri e, inceleyebiliyorsunuz. GM tipi oda biraz daha büyük, onda da e, 20-25 santime, santime kadar çaptaki numuneleri e, inceleyebiliyorsunuz. Ne aynı zamanda düşük vakum ve single vakum modülü ile birlikte e, vega modüllerinde standart hale getirildi. Bu şekilde tabii yenilikleri bununla sınırlı değil. Artık e, tam entegre Essence EDS kullanarak tek bir arayüzle sen görüntülemeyi ve temel kompülasyon analizini e, verimli bir şekilde tek bir platformla birleştirdiler. Yani e, elektron mikroskobu kullanıcıları bilecektir ki e, normalde sen görüntülemek için farklı bir bilgisayar, e, kimyasal analiz yapmak için, EDS analizlerini yapmak için farklı bir bilgisayar kullanılırdı. Farklı programlar kullanılırdı. Artık Essence EDS modülü sayesinde tek bir bilgisayarda, tek bir software üzerinde biz hem sen görüntülemesini hem de kimyasal analizleri çok basit bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. E, InFlight Beam Tracing modülü sayesinde de e, optimum görüntüleri ve koşullar anında sağlanıyor. Yani kolon içindeki lens ve defektörlerin optik özellikleri bir programla yüksek hassasiyeti hesaplanıyor ve böylece her gerilim ve akım değerinde lens sistemi otomatik olarak optimum performans için kendi kendine ayarlanıyor. Zaten bu modül önceki nesil elektron mikroskoplarında da Tescan'ın e, yer alıyordu. Yine patentli Wide Field Optics tasarımı sayesinde e, örnekleri çok düşük büyütmelerde örnek üzerinde zahmetsiz ve hassas sem navigasyonu gerçekleştirebiliyorsunuz. E, Bunu sağlayan şey normal klasik elektron mikroskoplarında elektron konuda bir aperture denilen bir açıklık vardır. E, Teskağında açıklık yok, onun yanında kullanılan bir intermediate lens var, ekstra bir lens var. Ve bu lens sayesinde biz farklı görüntüleme modlarını, elektron demetinin bazı fiziksel özelliklerini değiştirerek farklı görüntüleme modlarına ilişim sağlayabiliyoruz. Ve Essence bahsetmiştik. Essence yazım gerçekten çok sezgisel, yani çok ıı, kullanıcı dostu bir program. Ve yeni getirilen ıı, özelliklerden bir tanesi Essence 3D çarpışma modeli. Ee, sonuçta dediğimiz gibi numane platformu ıı, ve dedektörler hareketli çalışma yaparken ve bu, bu ıı, hareket eden ataşmanların ıı, güvenliği için bir çarpışma simülasyonu yapılıyor çalışmalarda ve böylece olabilecek kazaların önüne geçilmiş oluyor. Single WAC modülüyle de numunayı üzerinde statik elektrik birikimi yani yani charge olduğu durumlarda ve elektron demetini hassas numara için kullanılabilecek standart bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda elektronik koskobunda kullanılan rotary pompanın çalışmasını önemli ölçüde azaltan vakum tamponu sayesinde çok daha ekolojik ve ekonomik bir kullanıma erişiyorsunuz. Bu görüntüde Essence yazılımının bir arı yüzünü görmekteysiniz. E, tabii bu arı yüzü şu anda e, sol tarafta bir backscatter elektron canlı bir görüntüsü var. E, sağda bir e, örnek odasını, e, kızı kamerayla örnek odasının içine görebiliyorsunuz. En sağ kısımda da e, elektromikroskopu ile ilgili bazı değiştirebileceğiniz parametreler yer almakta. Aynı zamanda sağ tık bölümünde de yer alan bir e, numara tutucusunun bir ön izlemesinin gösteren ve tek tıkla hareket ettirebileceğiniz bir e, navigatörünüz var. Tabii ki de bu buna sınırlı değil sadece. Yani siz kullanıcı özelinde istediğiniz gibi e, karakterize edebiliyorsunuz bu pencereleri. Yani öyle bir e, çok kullanıcılı bir e, özelleştirme yapabiliyorsunuz. E, Essence EDS modüye tek bir tıkla da yani XAM görüntülemesine anında EDS modülüne geçiş yapabiliyorsunuz. IDS e, da klasik zaten e, önceki sürümlerde de var olan bir e, var olan e, modları var. Bunlardan bir tanesi mapping yani e, element, elementer dağılım haritalarını elde edebiliyorsunuz. Belli bir bölgeyi seçip o bölgedeki bazı elementleri belirleyip her elementi bir renk atayarak e, renklandırılmış enerji dağılım spektrometresini elde edip e, elementer dağılım haritalarını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda line scan yani bir hat boyunca, bir çizgi boyunca ki elementer değişimleri, elementer bileşim, kimyasal bileşim değişiklerini bir çizgi boyunca, hat boyunca belirleyebiliyorsunuz. Ve bir alan veya tek bir nokta üzerinden yine elementer analizlerinizi basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Wide moddan bahsetmiştik. Az önce bahsettiğim gibi e, aperture yok tezcan ürünlerinde. Ortada yer alan bir orta lens sayesinde biz e, farklı görüntüler modlarına erişebiliyoruz. Wide field optik sayesinde de çok genel yani çok e, düşük büyütmelerden yüksek büyütmelerine kesintisiz bir geçiş sağlayabiliyoruz. Bu e, videoda göreceğiniz üzere bir vida numarası var ve vida numarasının tamamını biz görebiliyoruz. Ve numaranın ilgi alanını çok rahat bir şekilde belirleyip, çalışma alanımızı çalışma alanımıza yakınlaşabiliyoruz kesintisiz bir şekilde bu şekilde yakınlaşıp e, odaklayabiliyoruz. Yani çok geniş ölçekten milimetre ölçeğinden mikrometre ve nano ölçeğine çok rahat bir şekilde geçiş imkanı sağlıyor. Evet, şu an tekrar uzaklaştığınızda numunenin tamamını görüntüleyebildiğiniz wide field modunda bir görüntü. Bu dediğim gibi intermediate sayesinde farklı görüntüle modlarına erişebiliyoruz demiştik. Bunların bir tanesi az önceki videoda gördüğünüz gibi wide field modu, geniş alan modu da e, numunenin tamamını görüntüleyip e, ilgi alanınızı çok rahat bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda resolution modu e, Yüksek büyütmelerde net görüntüler, yüksek çözünürlüklü görüntüler almak için kullanılan bir e, görüntüleme modu. E, fakat özellikle topografik numunelerde şöyle bazı sorunlar gerçekleşebilir. E, siz e, örneğin bir tepecik te, tepe yer alan bir alanı yoğunlaştığınız zaman arka planı daha aşağı kısmı, çukukta bulunan alanlar e, tam odaklı gözükmüyor. Yani siz nereye odaklıyorsunuz, odaklanıyorsunuz orası net. Odaklanmanız aşağıda kalan çukukta alanlar, kalan alanlarda Flu bir görüntü elde ediyorsunuz. Bunun da önüne geçmek için Depth modu var. Depth modu sayesinde bu alan derinliğini çok iyi sağlayarak e, topografik etkiden kaynaklı bazı e, odaklama sorunlarının önüne geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda görüntüleme koşullarını çok hızlı bir şekilde değiştirerek çok daha net görüntüler, e, göze hoş gelen görüntüler elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Wide modunda da IDS e, modülünü kullanabiliyorsunuz. Fit, e, buradaki bir örnekte Wide modunda modunda hazırlı e, bir toz örnek mevcut. Wildfield modunda bir görüntüleme alınmış ve bütün toz partiküllerinin elementer dağılım haritalaması çıkartılmış vaziyette. Essence software'i çok kullanıcılı ve modüler bir arayüze sahip demiştik. Ee, i̇ş akışına yönelik sihirli bazlarda oluşturabiliyorsunuz. Yani tek bir tıkta birden fazla adımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, üç boyutlu bir çarpışma modeli var demiştik. Bunu biraz bir sonraki slaytta zaten göreceğiz. E, hızlı arama kutumuz var e, ve aynı zamanda sen geri komutumuz var. Örneğin siz e, çalışırken bir yanlışlık yaptınız. E, tek bir tuşla ANDO komutuyla, geri komutuyla bir önceki çalışma koşullarına anında geri dönebilirsiniz. Veya yapmış olduğunuz bir değişikliği beğenmediniz ve tekrar o koşulları sağlamak için tek bir geri tuşuyla bir önceki koşullara zahmetsiz bir şekilde geri gelebiliyorsunuz. Çarpışma oraya yeni getirilen özelliklerden bir tanesi demiştik. E, burada ee, Çarpışma ile ilgili yani çalışmanın riskli alakalı bir e, simülasyon yapabiliyorsunuz. Örneğin burada bir bu videoda kullanıcı e, çalışma yaparken backscater direktörünü çağırmak istiyor. Fakat gördüğünüz gibi numune burada e, çok yüksek Yani çalışma mesafesi çok yüksektir yer alıyor. Yani elektron kolonuna çok yakın bir mesafede. Bu pozisyondayken backscater direktörünü çağırmak istiyor kullanıcı. Ve bu e, program burada uyarı veriyor. Eğer diyor bu... Pozisyonda direktör çağırırsanız çarpacak ve, ve kullanıcı da bu ürünün sonunda çalışma mesafesini düşürüyor. Güvenleme noktaya alıyor ve backspace de direktörünü sorunsuz bir şekilde çağırıyor. Aynı zamanda vakum tamponundan bahsetmiştik. Rotary pompa çalışma süresini önemli ölçüde düşürüyor. Aynı zamanda da %35 ila %40 arasında bir enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda pompadan giren e, gürültüyü azaltıyor, yağlı rotary pompa kullanılıyorsa da, yağ buharlaşmasında önemli ölçüde düşürüyor. Burada Vega'da yapılmış bir aplikasyon örneği var, kısaca bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bir seramik köpük incelemesi, seramik köpük incelemesi, şu an Wirefield modunda görüyorsunuz numunenin tamamını. E, bu numuna üzerinde gözeneklilik ve e, gözeneklik analizi yapmak isteniyor, aynı zamanda kaplama kalınlığı ve pürüzlülükle ilgili de bilgi sahibi olmak isteniyor. Burada bazı görüntüler var. Ee, gördüğünüz gibi yakınlaştıktan sonra gözenekler belirlenmiş ve gözeneklerin boyutu ile ilgili ölçümler yapılmış. Ee, bu istediğiniz kala bu gözlemek boyutlarını ölç ölçüp e e boşlukların ne kadar kaç domometre olduğunu çok kolay bir şekilde görüntülere ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Senem'in köpüğüne yer alan tabakının pürüzlülüğünü görüntülemek istemişler ve çatlakların da ee, ne kadar kalınlıkta çatlaklığının bulunduğunu yine e, ölçerek çok hızlı bir şekilde görüntünün üzerine ek, ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde tam tabakın kalınlığını da burada ölçülmüş vaziyette görüyorsunuz. Ee, yeni getirilen yine özelliklerden bir tanesi olan single walk modunu demiştik. Ee, tek bir tıkla şarjsız görüntü elde etmenizi sağlıyor. Şu anda e, yüksek vakumda modunda sekonder elektron görüntüsünü görmekteyiz. Burada gördüğünüz gibi iletkenlikten kaynaklı bir problemden dolayı e, şarj gözükmekte, yani destatik elektrik birikimi görülmekte. Böylelikle numarayı istenmeyen bazı parlamalar, bozukluklar gözüküyor. E, sonradan e, backscatter moduna geçilmiş. Backscatter modunda da çok e, sağlıklı bir görüntü yok gördüğünüz gibi. Fakat bu arada backscatter direktörleri de yeni nesillerde 4-quadrant backscatter direktörleri. Yani 4 farklı modda backscatter görüntülerini elde edebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi, burada ilerlen örnekte comp modunda alınmış bir backscatter görüntüsü ve single lock modülü aktif halde. Gördüğünüz gibi bütün şarj efektlerinden arınmış vaziyette görüntü. Aynı zamanda başka bir mod olan Q1 modunda da çok daha backscatter detektör, elektron direktöründe kullanılıyor. Alan derinliği, yani 3 boyutlu bir e, derinlik sağlanmış oluyor. Co -color, color modunda da renklendirilmiş bir backscatter görüntüsünü elde edebiliyorsunuz. Yine demiş ki Essence EDS e, kullanırken, elektron mikroskobu çalışmasını yaparken tek bir tıkla anında e, o çalışmayla ilgili e, elemental analiz sonuçlarına anında ulaşabiliyorsunuz. A hepsi aynı yazılım üzerinden gerçekleştiriliyor. Aslında şu an kanattığımız her şey biraz kullanım kolaylığına vurgu yapmak için de. Yani wide field modu tek tıkla ilgi alanlarını bulmanızı olarak sağlıyor. Single walk modu ile tek tıkla şarjsız bir görüntü elde ediyorsunuz. Ve Essence EDS modu ile tek tıkla elektronik mikroskobu görüntüsünden elemental analize, anında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yine bahsettiğimiz gibi, intermedial lens sayesinde farklı görüntüler modlarını elde edebiliyorsunuz. Secundal sonda topografik kontrast elde ederken, pek sıkıda direktöründe malzeme kontrastını iyi bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Essence EDS modülünde burada bazı e, teknik özellikleri de var. Yine az önce bahsettiğimiz gibi alan, nokta ve çizgi taraması şeklinde veya element haritalarımızı kullanabiliyorsunuz. 30 mm²'lik bir direktör pencere büyüklüğü var ve input counteri 1 milyon count'a kadar çıkabiliyor. Eee analizi standartsız ve zat düzeltme şeklinde yaparken aynı zamanda raporlama fonksiyonunda mevcut. EDS modülünden çok çok kısa e, görünümünden bahsedecek olursak da sol üstte yer alan bölgede Sense EDS butonuna basaraktan yani EDS modülünü aktifleştiriyorsunuz. Analiz türünü belirliyorsunuz ve haritalama mı olacak, line scan mı olacak veya point ID mi olacak e, neyse. Onu belirledikten sonra bir ilgağını belirliyorsunuz. Aynı zamanda start veya stop düğmeleriyle de başlatıp durdurabiliyorsunuz. Ortadaki pencerede verilerinizi canlı şekilde görüntüleyebiliyorsunuz ve elde ettiğiniz verileri veri ağacında depolayıp PNG ve CSV formatlarında toplu olarak dışarı aktırıp raporlayabiliyorsunuz. Ve şimdi bahsedeceğimiz modelde de Vega Compact Hemen aklına şu soru geliyor. Vega Compact ile Vega arasında ne tür farklılık var? Daha önceki sürümde, daha önceki nesil Vega 3 elektronik mikroskoplarında SP Chamber modeli vardı. SP Chamber şu an sol fotoğrafta görüyorsunuz. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi örnek odası çok küçüktü ve eskiden elektronik mikroskopla çalışma yaparken numune tutucu, numune platformu hareketleri çok... Iı, kısıtlıydı. Yani çoğu işi, yani bilgisayardan bağımsız halletmeniz gerekiyordu. Yani çalışma çalışma ıı, uzunluğunu elinizle belirlemeniz gerekiyordu. Çalışma uzaklığını. Artık ıı, yeni yenilenen yüzüyle Vega Compact, Vega SP Chamber modelinin daha gelişmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Vega'nın farklılığı şu: Vega'da elen ve ciham olmak üzere iki farklı örnek odası tipi mevcuttu. E, Vega Compact'ta GM yani büyük hazne opsiyonu bulunmuyor. Sadece LM e, e, numaralı odası tipi mevcut. Direktör çeşitliği daha az. E, sadece sekonder elektron, backscatter, yine fork quadrant backscatter direktör, e, elektron direktörü ve EDS direktörü yer alabiliyor. Aynı zamanda düşük vakum opsiyonu bulunmuyor Vega Compact'larda. E, ve mikron ölçeli temel uygulaması aslında fiyat performans dengeli analitik çözüm üretmek için e, üretilmiş bir model. Ee, az önce bahsettiğim gibi direktör sayısı sınırlı, fakat yine e, Essence yazılımını kullanıyorsunuz aynı şekilde. Ve dediğim gibi, önceki nesil Vega SP e, modeline karşılaştırıldığında oda boyutu ve numune platformu hareketi çok daha rahat bir kullanım için Optimize edilmiş. Yani artık 5 eksende tamamen e, bilgisayar kontrolü motorize bir numune e, platformunuz var ve daha kolay bir e, kullanım sağlıyor. Onun dışındaki bütün özellikleri ve ile Vega ile bahsetti, tüm özellikler aynen de kompakt içinde de geçerli vaziyette. Üçüncü ve son tanıtacağımız elektron mikroskopumuz Mira modelimiz. E, Mikron altı ölçekteki rutin malzeme karakterizasyonları araştırmaları için kullanılan yüksek çözünürlüklü analitik Sen e, Sağda yeni görüyorsunuz eski nesil Mira modelini görmektesiniz. Şu an yenilenen yüzüyle Mira modelimiz karşınızda. Yine bahsettiğim gibi Vega'da bahsettiğimiz tüm modüller, tüm patentli modüller ve e, kullanıcı kolaylığı için oluşturulan bütün modüller Mira için de aynen geçerli. Hatta e, ekstraları da var. E, Mira modelleri öncelikle tam elektron kaynağı farklı. E, An emisyonlu shot elektron kaynağını kullanıyor ve bu bağlamda çok daha yüksek çözünürlüktü görüntü elde etmenizi sağlıyor. E, dediğim gibi in-flight beam tracing, wide field optics, essence yazılımı, 3D çarpışma modeli ve single walk modelleri aynen Mira modellerinde de mevcut. Ve aynı zamanda e, düşük hızlanma eğilimlerinde çalışma yapabilmek için bir demet yavaşlatma teknolojisi yani beam rayışın modunda da görüntü demer alabiliyorsunuz. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de opsiyonel olarak Kolon içi yani in-beam, elektron ve backskill direktörleri sayesinde çok daha e, yüksek çözünürlükte görüntüler de elde edebiliyorsunuz. Burada Titanium-Dioksit Partikül ile ilgili bir çalışma var. Gördüğünüz gibi e, sağdaki fotoğrafta özellikle 200 mm ölçekli bir ve partiküllerin sınırları çok net, e, bir, bir, yani çok çözümlü yüksek bir görüntü izlemektesiniz. Ve bu görüntü InBeam SE'deki görüle alınmış. Yani kolon içerisinde yer alan e, secondaire elektron alınmış bir görüntü. Yine burada daha da yakınlaşılmış 100 nanometre ölçekte fotoğrafla, var Ve aynı şekilde partikül boyutlarında e, basit bir şekilde ölçümünü gerçekleştirebiliyorsunuz peki elektrik alan emisyon elektron kaynaklarının faydaları nedir tungsten filamanlara göre öncelikle, öncelikle düşük hızlandırma gelimlerinde sinyal kaybı daha az oluyor, önemsiz bir sinyal kaybı oluyor ve yine aynı koşullarda tungsten filamanlı senlerle karşılaştığında çok daha yüksek çözünürlük elde edebiliyorsunuz ve yaklaşık 5 kat daha küçük nokta büyüklüğü, spot büyüklüğünü elde edebiliyorsunuz daha yüksek sinyal ve gürültü oranınız var ve aynı zamanda filaman ömrü çok daha uzun tungsten filamanlarda belirli yani tabii kullanımı göre değişiyor. Belirli periyotlarda flamanın değiştirilmesi gerekirken, etik alan emisyonu kaynaklarda bu flamanın değişme periyodu bir halü uzun, beklenen yaşam süresi genellikle iki yıl olarak belirleniyor ve şu an tüm sayımız birerle ilgili tüm özellikler aynen Vega'nın kullanım kolaylığı ile birlikte. Yine yüksek farklı elektrik alan emisyonlu şotke elektron kaynağımız mevcut. Yine intermediate lensimiz mevcut. Wide Field Optics modülüyle birlikte. Yine oda içerisindeki sekonder elektron ve backscatter elektron direktörleri de görüntüsü Ve ekstra olarak az önce bahsettiğim gibi kolon içi ele sekonder elektron mikroskobuyla çok daha yüksek çözünürlükte topografik kontrası elde edebiliyorsunuz. Ve yine kolon içi backscatter direktörüyle de düşük enerjilerde bile yüksek çözünürlükteki malzeme kontrastına malzeme kontrastına elde edebiliyorsunuz. Beam Detaration teknolojisi de e, özellikle bazı numuneler e, yalıtkan numuneler veya e, özellikle biyolojik numuneler elektronometriden karşı bir hayli hassas ve bu yüzden yüksek hızlandırma gelimlerinde çalışamıyorsunuz. Ol, olabildiğince yük, düşük hızlandırma gelimlerinde çalışmanız gerekiyor. E, Beam Detaration mod sayesinde de 1 kilo elektron voltta da hatta daha aşağısına kadar in direktör direktörler vasıtasıyla BDM modlarında çok daha şarjsız ve net görüntüleri kolaylıkla bu teknoloji sayesinde elde edebiliyorsunuz. Burada da örnekte karbonhizli altın görüntüsünün BDM olmadan ki görüntüsü solda ve sağda da BDM modunda çekilmiş bir inbin beam SF görüntüsü mevcut. Benim bu sunum bağlamında anlatacaklarım bu kadardı. Size yeni nesil Vega Compact, Vega ve Mira modellerini tanıtmaya çalıştık. Umarım memnun kalmışsınızdır, umarım aklınıza canlanmıştır bir şeyler. Dediğim gibi denen yüzüyle ürün portföyü çok daha güzel bir hale geldi Teskan'ın. Kullanım kolaylığı konusunda kesinlikle pazar lideri olduğunu yine yeni modüllerde de Teskan kanıtlamış vaziyette. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru veya katkılarınız varsa seve seve dinleyebiliriz. Sağ olun. Volkan Bey, tekrar teşekkür ediyoruz. Sunumumuzu bu bölümünde sorularınızı alabiliriz. Cihazlarda katı ve toz numunelerin hazırlanmasını anlattınız. Peki cihazların tamamında sıvı numuneleri de inceleyebilir miyiz? İnsan biyolojik numuneleri de incelenebilir mi? Volkan. Öncelikle İrem Hanım'ın Hanım sorusu için teşekkür etmek istiyorum. E, e, Tarama elektron mikroskoplarında e, maalesef e, sıvı numuneler için bir e, ölçüm e, yapamıyoruz, e, inceleme yapamıyoruz. Yalnız bazı çözümler var. Örneğin bazı, yani ileri şu anda sunumumuzun konusu değil belki, yani onunla ilgili bir cihaz sanırmadık ama Cryo bazı e, gelişmiş elektron mikroskopları var. Orada bazı e, sıvıları dondurup o şekilde bazı incelemeler yapılabiliyor. E, i̇nsan biyolojik, e, biyolojik numunesi derken benim anladığım hani insana ait bir doku veya bir hücre gibi bir şey algıladım. Evet ölçebiliyorsunuz. Yani bir doku numunesi insanlara ait her şeyi e, içerisinde inceleyebilme imkanınız var tabii ki. Ben de e, burada bir katkıda bulunmak istiyorum. E, Kriyo aksesuarlarla e, İrem Hanım'ın e, dediklerini bizim elektron mikroskoplarda gerçekleştirmek mümkün. O, ona özgü e, örnek taşıyıcılarımız var e, ve evet. sistemler var. E, daha e, e, gelişmiş e, elektron mikroskoplarımızda bu mümkün. Aksesuar olarak. E, Kübra Hanım'dan bir soru var. Toz örnekleri ve hacimli örnekler olarak ne üzerinde çalışılabilir? Ee, diye bir soru var. Her türlü toz örnekleri ve hacimli örnekler çalışılabilir. Evapor olmayan veya evapor olanlarda da uygun çözümler var elektron mikroskopta incelemek için. Evet, ya yani katı olarak her türlü lumoneyi ölçebiliyorsunuz. Yalnız dediğim gibi sonuna biraz bahsetmiştim. Bazı manyetik e, örneklere dikkat etmek gerekiyor sadece. Onların doğru düzgün bir şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Dediğim gibi özellikle bizim bahsettiğimiz resolution ve depth gibi modlarda manyetik alan oluşturuluyor e, oda içerisinde. Ve o manyetik alan lumoneyleri hareket ettirebiliyor. Sadece dikkat edilmesi gereken noktalardan birkaç tanesi buydu. Onun için her türlü katı nomoneyi mikroskobisinde inceleyebilirsiniz. E, Kıymet Deniz'in bir sorusu var. Minerallerin tanımlanmasına yönelik programınızdan bahsedebilir misiniz? E, Tima'dan e, Volkan Bey e, kısaca ba, e, bahsedebilirsiniz. Tima modelimizden. Evet, Zan... Tezka'nın e, Tezka e, dediğim gibi burada tanıttığımız modellerden birisi değildi fakat Tima isimli bir e, buna özgü bir modeli var Tezka'nın. Ee, özellikle madencilerin ve jeologların çok e, kullandığı yani e, yurt dışında, dünyada kullandığı bir model. Ee, orada Tima'ya 4 tane 4 tane EDS elektörü takılabiliyor. Ve bu şekilde e, elementel ve faz analizlerini Eutomikos çok hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz Tima modelinde. Ezgi Yılmaz'ın bir sorusu var. lityum iyon pillerinin karakterizasyonu yapılabiliyor mu? E, FIPSEM sistemlerimizden bu mümkün e, Yapılabilir, evet. evet. Bizim bir de tabi ki e, talama elektromikroskoplarımızın dışında FIPSEM e, ürünlerimiz de var Teskan bünyesinde. Onları da e, yine atomikre teknik cihazlarının veya Tezcan'ın internet sitesinde de inceleyebilirsiniz. E, Amber ve Solaris olmak üzere FIPSAM modellerimiz de var. E, FIPSAM'de de e, elektron demeti yerine iyon demeti kullanılıyor ve bu iyon demeti kullanarak numara üzerinde bazı modifikasyonlar yapabiliyorsunuz e, nanometre hassasiyetinde. vitim e, iyon piller içinde bu şekilde çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yasin Yılmaz'ın bir sorusu var. Ee, bazı partikül çalışmalarında örneğin karışım metal elementlerinde analiz çıktısı verisi tam olarak nedir? Yani XRD pikleri gibi mi diye soruyor. Yok şöyle enerji dağılım spektrometrisi kullanıyoruz. Ee, yani bizim e, bir e, yani iki eksenli bir grafiğimiz var. Ee, X eksenimiz kilo elektromod yani enerji. Y eksenimizde count yani sayım ekseni. Bu bu spektrumda yer alan her elementin bulunduğu bir enerji aralığı var. Ve bunun da count değerine göre de hangi elementten yüze kaç oranında olduğu belirlenebiliyor. Yani bunu zaten software kendisi otomatik yapıyor. Siz sadece alanı belirliyorsunuz veya noktayı belirliyorsunuz. Olabilecek elementleri de zaten spektrumda size öneriyor, öneriyor program. Bu şekilde analizleri rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Enerji dağılımı burada önemli. Hani e, XR'de gibi pik değil de enerji dağılım spektrometresi ise spektrumdan elde ediyorsunuz. Mehtap Demir'e bir sorusu var. Ee, bir nanometre civarı mı ölçümler alınıyor diye bir soru var. Zannediyorum çözünürlükle ilgili. Çözünürlükle ilgili ise eğer e, hemen bahsedeyim. Vega ve Vega kompakt modellerinde e, yani tuksan flamanlı elektron kaynağı sahip modellerimizde 30 kilo elektron voltta 3 nanometrelik bir çözünürlüğümüz var. E, yüksek çözünürlüklü modelimiz olan Mira da yine 30 kilo elektron voltta 1.2 nanometreye kadar e, elektron direktöründe çözünürlük sağlayabiliyorsunuz. Eğer soruyu doğru anlamışsak cevabı bu şekilde. Volkan Murat Yılmaz'ın bir sorusu var. Metal düğmelerde yüksek büyütmelerde görüntü kayıyor. Bunun nedeni ne olabilir? İsterseniz bu soruya ben bir cevap vereyim. Tabii Metal numuneler eğer e, vidalanmadan bir e, alüminyum sap üzerine bir karbon bant ile bağlanmışsa, biraz da büyükçe ise e, yüksek büyütmelerde e, mutlaka kayacaktır. Örneklerinizi mutlaka e, vidalı bir taşıyıcı ile e, bağlayarak inceleyiniz. Evet, kesikler zaten sunuda da bahsetmiştik. Evet. evet. Diğer bir soru. Işıl Aydemir, hücre ve doku örneklerinde element varlığı ve lokasyonu yapılabiliyor mu? Şöyle şöyle açıklayayım, yapılabilir fakat şimdi dediğim gibi e, bu e, biyolojik numuneler biraz e, elektron demetinde hassas. Yani şimdi EDS çalışması yapmak için, yani elementer analiz çalışması yapmak için... E, Hızlandırma gerilimini artırmanız gerekiyor. Fakat hızlandırma gerilimini ne kadar artırırsanız numuneye o kadar zarar vermeye başlıyorsunuz. E, bu yüzden de sunma bahsettiğim beam desalation modunda veya düşük vakum modlarında çalışmalar yapılabilir. Burada bir katkıda bulunmak istiyorum. Evet. E, düşük enerjili pikler, düşük voltaj kullanılarak e, uygun dedektörlerle ve uygun numune hazırlamayla. E, bu elementlerin varlığı ve dağılımı rahatlıkla yapılabilmektedir. Elektronik oskilatör. Evet. Ee, diğer bir soru, metal yüzde oranını öğrenebilir miyiz diye bir soru var. Zannediyorum bu ıı, detection limitle ilgili ıı, yüzde kantitatif olarak ıı, yüzde sıfır bir, sıfır kadar görmemiz. Evet. Yok, kantitatif olarak. Aynı zamanda şunu da ekleyeyim Atilla Bey, elementer analizleri hem ağırlık yüzdesinde hem de oksit olarak elde edebiliyorsunuz yazılımdan. Evet. Görüntülenen örneklerde background kontaminasyon gibi sorunlar yaşanıyor mu? Böyle bir durumda neler uyguluyorsunuz? background kontaminasyonu acaba karbon kontaminasyonunu o bölgenin kararmasını kastediyor. Kararmadan, kararmadan evet. bahset diyor evet. evet. ee, bu Bunun gibi yöntemlerde hani olabildiğince, eğer, yani mümkünse eğer e, hızlandırma gerilimini veya pro bakımını düşürüyoruz ama onun dışında e, bazı e, opsiyonel eklentilerimiz var, decontaminated evet. eklentisi var mesela. Onunla bir bir nebze o etkiyi azaltabiliyorsunuz. Ama opsiyonel bir özellik. Evet. Ayrı bir aksesuarla ha, evet bu sorun çözülebiliyor. Evet. Ortalama 1-2 ila 2 nanometre pardon bir ila 2 mm boyutuna sahip böcek larvasının tüm kısımlarına dorsal ve ventral detaylı görüntü alabilmenin yöntemi nedir? Bunda bir sorun olacağını hiç zannetmiyorum, evet. E, bu boyuttaki bir böcek lavrasında e, tabii evet. e, critical point drying kullanılması lazım, uygun Kesinlikle. kaplama lazım. E, tamamen örnek hazırlama teknikleriyle ilgili e, sorunsuz alınabilir. Evet, özellikle biyolojik numuneler elektromikroskopisinin daha çalışılması zor numunelerdir. Örnek hazırlama burada çok kritik önem taşıyor dediğiniz gibi Atilla Bey. Özellikle biyolojik numunelerde dediğiniz gibi kritik nokta kurutusuyla da mümkünse olabildiğince kurutulup neminin alınması gerekiyor. Çünkü bir numara ne kadar kuruysa o kadar daha iyi iletkenlik sağlanıyor, o kadar daha iyi görüntüler elde etme imkanı oluşmuş oluyor.